Merhaba, ben Fatih. Size öğretmenliğe karşı olan düşüncelerimden bahsetmek istiyorum. Buna üniversite tercihlerimden başlayayım. Bilgisayar mühendisliği istememe rağmen puanım kötü gelince ben de bilgisayar öğretmenliği okumaya karar verdim. Bunda lisede aldığım birkaç kararda etkili oldu. Öğretmenliği kolay olmamasına rağmen belirli rutin olaylar etrafında dönen bir meslek olarak algılıyordum. Çünkü hayatım boyunca neredeyse tüm öğretmenlerim ders anlatıp gidiyordu. Üniversitedeki ilk iki yılımda öğretmenlik bana hala aynı şeyleri çağrıştırsa da üçüncü yılımda aldığım bazı dersler fikrimin değişmesine sebep oldu. Aslında sorgulamadığımı, düşünmediğimi fark ettim. Kendimi değiştirmeye ve geliştirmeye başladım. Neden ve nasıl sorularını yönelttim kendime. Bunu bu kadar geç fark etmekten çok pişmanlık duydum. Bunu değiştirmek için öğretmenlerin ne kadar önemli olduğunu gördüm ve mesleğime olan saygım daha da arttı. Sonuç olarak ise mesleğimi sonuna kadar en iyi şekilde yapmaya karar verdim. Bu benim için zorlu ama huzurlu ve umut dolu bir yolculuk olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.